Selamünaleyküm arkadaşlar. Birçok hayırlara vesile olacak Sığınan Birlik projesine bugünden itibaren başlıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Bugün Sığınan Birlik projemizin tadilat kısmındayız. Enes'im bugün ne yapıyoruz? İşimin hazırlığını yapıyoruz, masalarının evet. kaynağını yapıyoruz. Ondan sonra da bilgisayarlara koyacağız. Ne yapıyoruz? Şu an daha profesyonel bir hizmet vermek için. Kalitemizi arttırmak için çabalıyoruz. Ekipman, ortam çok önemli bizim için. Niye Batı, Avrupa gibi biz de işimizi, İslam'ı daha kaliteli sunmayalım? Daha profesyonel şeyler yapmayalım. Bunun derdine düştük. Şu an içeriyi komple stüdyo haline getiriyoruz. Güzel çalışabilmemiz daha iyi videolar çıkaralım. Tabii ki. İslam bu güzelliği hak ediyor çünkü. Yani ne gerek var? Eğer bir derdiniz varsa kesinlikle buna gerek var. Bir İsrail askeri bize silah doğrulttuğu zaman bugün Mescid-i Aksa'da biz ona çıkıp çatal çekiyorsak veya taş atıyorsak bu oradaki insanların halis olduğunu gösterir. Samimiyetini gösterir ama biz Müslümanların tembel olduğunu gösterir. Şu an biz İsrail'e bile hala YouTube'dan veya Instagram'dan bir şekilde baş kaldırıyoruz, Onların mecrası. O bu mecra da bizim artık söz söylememiz güçlü olmamız lazım. O yüzden gerek var. Bu mücadelede en azam aslında bunun yapılması gerekiyor. Silaha karşı silah. Yani böyle bir hadis yok ama şu mantık çok doğru onların silahıyla silahlanmak. Taciz. Artık bence bunlar tartışılmamalı bile yani. Halimiz ortada yani. Bizim bir olmakla ilgili hadis yüzlerce bulabilirsin. Ayet bulabilirsin. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından sahabeden büyük İslam alimlerinden, Bediüzzaman'dan kimden sorarsan sor. Müslüman ayrı olamaz. Hatta Müslümanın ayrı gayrı olmasında haramlık boyutu bile var bazı noktalarda. Efendimiz Aleyhisselam bir sefer dönüşünde bakıyor ki sahabe konuşlanmışsın, dinleneceksin değil mi? Ayrı ayrı bir çadır kurmuşlar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki vallahi bu şeytan işidir. Yani bu ayrılık ancak onun fitnesinden çıkar ya. Çadır kurmuşsun ha. Ama ona bile müsaade yok. Çabuk bir araya gelin diyor. Asaptan bahsediği diyor ki eğer... Büyük bir örtü olsaydı, bizim üzerimizi örtülseydi hepimizi içine alırdı. Yani o kadar birbirine yakın hale gelmişler. Efendimiz ayrı ayrı çadır kurup dinlenmelerine bile müsaade etmiyor. Namazda bak, safları sık tutmak, araya şeytan girer. Ya bunlar ne yani? Başını uzatırdan ziyade bu ayrılık girer bak. Fitne girer, kalp soğur, omuz değsin. Hatta o birlik gelince namazını alıyor, sevabı artıyor, ecra artıyor. Niye? Allah o birliği istiyor. Rahmet o birliğe geliyor. Mesela bak Karadenizi e, ağaçlar böyle sık. Oraya yağmur daha fazla geliyor. Ama İç Anadolu'da ayrı gayrı koca çınar ağaçları var ama ayrı gayrı. Bak yağmur damlası düşmüyor. Ney? Birliğe bir rahmet var. Efendimiz, var. Efendimiz Aleyhisselam bununla ilgili çok hadisi var. Çok olay var. Hani bunları bizim tartışıyor olmamız bile aslında iç tarıcısı. Şu an bizim kesinlikle biri olmak artık farz yani. Bizim evet parçalanmamak, bölünmemek farz yani bize. Bırak da artık... Bir araya gelelim, düşmanımızın desisesini Onlar akın akın ekipçi üzerimize gelirken öyle tek başımıza asla yenemeyiz zaten. Mesela bugün bunu Yahudi çok iyi yapıyor. Yani ne yapıyorlar? Adam yani. yurt dışında bir Yahudi'yi petrolde çalışırken gördüğü zaman ki yaşanmış olay bunlar. Görüyor diyor başında takkesi var Yahudi. Artık sen diyor Yahudi misin? Şöyle hiçbir şey evet. Hemen alıyor senin burada ne işin var diyor yani. Sen bir Yahudi'sin sen bizi böyle kötü temsil edemezsin. Hemen gel adamı alıyor konun işte. Oturma izi çıkarıyor, çalışma izi çıkarıyor, şirketinde ona bir yer veriyor ve onu çok üstün bir mevkiye getiriyor. Yani diyor ki sen bir Yahudisin, senin böyle aşağı kademelerde olmaman lazım diyor ki o adam yıllar sonra çok iyi bir dünyevi bir makama da geliyor yani bir şirkette üst bir kademeye geliyor. Biz Müslümanlar olarak aslında bunu yapmamız gerekiyor. Bizim birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Müslümanların birbirini önemseyip o düştüğü vaziyetten kaldırması gerekiyor. Bugün Yahudi silah doğrultuyor, biz onlara taş atıyorsak bizim yapmamız gereken onlar yaptığından dolayı yoksa hakkı olduklarından falan değil. Bu yüzden Bizim en az bir Yahudi kadar Müslümanın Müslümana sahip çıkması gerektiği için sığınam birlik projesi. Çok ehemmiyetli. Bence yaptığımız en iyi projelerden bir tanesi olacak. nasıl yapacağız? Burayı stüdyo yapacağız. Burası bizim bilgisayar alanımız olacak. Buraya kardeşler rahatça çalışabilecekler. Şöyle güzel bir ortamda bir stüdyo havası esecek yani burada. Ya yani bu da gerekli. İçerideki insanlar o sübe. gerekli. Tabii gerekli. O, tabii gerek. yani adam ehli dünya. Bedelsin örneğin yemek işindeyse her yerini yemeği anımsatan, ekibin performansını yükseltmek için işte yemek isimleri, kapılara, duvarlara veya semboller ne yapıyor? İşine odaklanması için her şeyi yapıyor. Mesela algı var yani. E şimdi bunu biz İslam alevi olarak biraz geriden izliyoruz. Burayı da ne yapmaya çalışıyoruz? Ekibin tamamen video projelere odaklanabilmesi için bir dizayn yapıyoruz. Yani oraya onu öyle bir rahat ettirip veya bu rahatlık böyle hani rehavete kapılmak değil. Onun zihnini öyle bir boşaltacaksın ki bu adam diyecek ki ben İslam adına en güzel projeyi ortaya çıkaracağım. Sonuçta kapı kapı gidip gezsek, yani ne kadar eve ulaşabiliriz ama bu adam oraya dertlenip o derdini güzelce videoyla bir fotoğrafla bir görselle yansıttığı zaman şu an binlere ulaşıyor yarın milyonlara inşallah milyarlara ulaşacak o zaman bu adam orada mücadelenin başında bu adamın olabildiğince yükünü dünyevi ciddi hiç olmazsa hafifletmek lazım dünyevi kaygılarından kurtarmak lazım. Olabildiğince hizmete odaklanması için ki Efendimiz Aleyhisselam mesela Mektebi Sıkfaya bunu yapıyor. onların maişet problemini bile düşünmesini engelliyor. Ne yapıyor? Sahabe onlara Ebu Vekiler, Ömerler destekliyor. Onlar tamamıyla ilme, Ebu Hureyye tamamıyla ilme odaklanıp ashabın içinde bu manaları yayıyorlar. Dolayısıyla bizim de amacımız buradaki kardeşleri tamamıyla bir hani hizmet makinesi. Böyle yani işi gücü video proje ve bu manaları dünyaya insanlara duyurmak için daha iyi ne yapabilir? Buna odaklanması için. Burada bir dizayn, burada bir ortam kuruyoruz. Bakalım inşallah yani, beraber da güzel olacak. Asrın, yihadın... Ya biz bunu tartışıyorsak bir kere bitmiştir yani. La ya, bizi bizi sindirmişler yani. yani aslında mücadeleci. Bugün bunu ben söylesem bence şeyler yani kardeş. Yani sen affedersin biz de hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi konuşuyorsunuz der bence. Öyle demeleri yani. bence. ne yapıyorsunuz? Diyor? falan zaman böyle bir Müslüman olduk evet. mu <gülüyor> Ya, Dalan, ya da, abi ama işte bu yüzden bu haldeyiz işte. Bu yüzden senin çocuğun Spider-Man'i çok iyi biliyor. Musa bunu verir bilmiyor işte. Tamam. Sıkıntı bu. Hoş bulduk mazlumu abi. Sığınan Birlik adında yeni bir projeye giriştik. O proje işi çalışmalarımız devam ediyor. Son sürat. Sığınağın birlik dedi. Evet. Sığınağın birlik değildir. De birlik Müslümanlara hedef göstermeyi, Müslümanlara ayaklandırmayı. Her insanın bir kabiliyeti vardır kendi ispetinde. Evet. O insanın o kabiliyetini bulup, kabiliyetini kullanabilmesi için ona zemin hazırlamak. Zemin hazırlayıp ortaya çıkarmak ve bu konuda ona bir omuz olmak, destek olmak. Peki Hedeflere bir basamak diyelim çünkü ileride daha büyük hedeflerimiz daha büyük projelerimiz var Hani bu projelere bu bir adım olacak sadece onun için bu tadilat basamak diyebiliriz sığınan birliğin hedefleri ne? Sığınağın birliğin hedefleri New York'la film çekmek Olur. Olur. Vallahi Olur. ya ben kendime güveniyorum siz de kendinize güvenin bu işi başarırız inşallah Karakterimizin ismi ne olacak mesela film çıkardığınız zaman? Karakterin ismi Musab bin Ümeyr olacak Lan <gülüyor> Spidecim varsa bizim de musabımız var. Elhamdülillah. Peki, birlikteliğin öneminden bahsedebilir misin? Neden birlik olmamız lazım? Birlikteliğin önemi kesinlikle şu ayete bakmamız lazım. Birlik olun, ihtilafa düşmeyin yoksa kuvvetiniz elden gider. Dışarıda kardeşlerimiz tek başına olduğu için ve zorlanıyorlar. Tek başına olan insanın etrafında da ittifak edeceği kişiler, şeyler şeytan ve cin oluyor yani. Daha çok bunlar oluyor. O yüzden biz o insanlara gelin, biz de uhuvvet olun, biz de birlikte tesanüdünüzü koruyun demek istiyoruz. Abi dışarıdaki insanlara alternatif bir ortam oluşturmamız lazım. Alternatif bir ortam oluşturmadığımız için... İnsanlar şu an o durumda. Eğer biz gerçekten Müslümanlığı güzel bir şekilde yansıtırsak, yaşarsak, burada bir gerçekten o adamın alternatif ortamını oluşturursak, o adam hani dışarının o haram lezzetlerine gitmez. Ya düşünsene evet dışarıda bir lezzet var, gerçekten bir keyif var ama arkasında hep acı, elem, sıkıntı var. Ama bu dairede o yok. Sıkıntı, dert, keder yok. Var ama şöyle, Allah için var, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davası için var ama bunlar insana acı vermiyor, bunlar lezzet veriyor. O yüzden o insanlara alternatif bir ortam oluşturmamız lazım. Onlar birlik şekilde geliyor. Bizim de bu noktada bilinç şekilde ilerlememiz lazım. Bediüzzaman Hazretleri dört tane bir diyor, yan yana gelse diyor dört kuvvetindedir. Ama diyor o dört tane bir diyor ittifak etse, yan yana gelse 1111 kuvvetinde olur. Aynen o şekilde de biz de eğer aramızdaki o ittifakı, o birliği sağlayabilirsek şayet, bu bize inanılmaz bir güç verecektir. Çıpkı 313 tane sahabenin Bedir Savaşı'nda bin kişiyi yenmesi gibi. Nice saydaki Müslümanın, nice çok saydaki... Ehli küfre galip geldiği gibi nasıl galip geliyor bu kadar az sayıyla? Çünkü aradaki birlik ittifaktır. Arada birlik ittifak olduğu zaman çok muazzam bir güç doğuyor. Nitekim Bediüzzaman zaman hazretleri de Risale-i Nur'un büyük bir bölümünü Barla gibi bir yerde 8 tane adamla yazıyor. İnanılır 8 kişinin ittifak kurarak bir araya gelmesi sonucunda Cenab-ı Hak İstanbul'la binlerce adamla nasip etmediği hizmeti Bediüzzaman hazretlerine Barla'da 8 tane adamla nasip ediyor. Niye? Aradaki o ihlas, birlik, uhuvvet Kardeşlik olduğundan dolayı, ittifak olduğundan dolayı Allah oraya bahşediyor, veriyor yani. Ki şu gün Yahudiler, sektör onların elinde. Birlik olduklarından dolayı Yahudi olmalarına rağmen, ehli dünya olmalarına rağmen, yanlış <gülüyor> olmalarına rağmen Cenab-ı Hak onlara bile veriyor bu ittifakın neticesinde. Yani bu bir sünnetullah. Biz de bu sünnetullaha başvurup, hani adımları tıpkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi doğru bir şekilde atmaya, gayret etmeye çalışıyoruz. Sığınağın birlik kuvvet demektir. İnşallah diriliş. Birlikten bir diriliş olacağına inanıyoruz. Tabii ki belli Siz. mi olur. Belki de Cenab-ı Hak e, bu projeyle bizim elimizle bütün İslam alemini bir yapar. Birleştirir. Şu içinde bulunduğumuz zilletten de izzete doğru yükseliriz. İzlediğiniz Evet. Ne düşünüyorsun? Abi ne düşünüyorum? Yorgunluğum vermiş olduğu bir lezzet var. Tadilatla bile bir sen görseydin. Evet. Siglantı'yı da zaten bundan önceki videoda anlatmıştım. Yani oldu kadar yansıtmaya çalıştık ama yüzde birlik bir kısım bence. Bir maddiyatı nasıl sağladım. Maddiyatı nasıl sağladım abi? Yani bir kısım borçlu hallettik. Bir kısım işte ufak-tefek ticari işlerle e, halletmeye çalıştık. Bir kısım da işte sağdan soldan gelen ufak-tefek yardımlar oldu. Yani öyle çok büyük yardımlar olmadı. Çok ufak, cüz'i miktarda. Ya bilmiyorum Cenab-ı Allah, yani bu projede bize çok yardım ediyor. orada Mükemmel abi yani. Bir elinde boya vardı, bir elinde vardı. Neler anlatabilir abi bir defa Babamın boyacı olduğunu öğrendim. Tamam. Evet, evet, evet. <gülüyor> Yok giydirme falan değil. Yunus abim bundan haberi oldu. Sonrasında söyledi. Tamam ben de hizmet. Tamam dedim bir girdik. Halen çıkamadık. Halen eksik yerler var. Ama bitecek. <gülüyor> Neden bu kadar emek sarf ettik? Hani kamera kısmı yeşil. Alt taraf turuncu. Arka taraf gri. Bir şatafat mı var? Aynen. Neden bu kadar <gülüyor> Yani çünkü İslam aslında en güzelini hak ediyor. Buraya bakıp şu tabloya çok ciddi böyle israf var zannedebilir arkadaşlar ama en uygun ve en kaliteli, bütçemizi yormayacak ne varsa onu tercih etmeye çalıştık. Görsel olarak tabii ki buralar çok önemli çünkü biz günümüzün 10-12 saatini burada geçireceğiz. Dolayısıyla buradaki motivasyonumuz, bildiğimiz buradaki çalışma alanımızdaki performans çok önemli. Bizim motivasyonumuz için İslam'ın gerçekten bu güzellikleri artık hak ettiği için. Çünkü evimize döşerken biz bu işlerden en güzel olsun isteriz. Ya yani bir anne baba evladının evine imkanı varsa en güzeli yapmak ister. Dolayısıyla İslam da niye benim evimden daha kötü olsun? Niye bir Marvel stüdyosundan, Netflix stüdyosundan daha kötü olsun? Onlar Dünya çapında işleri yapıyorlar, en güzellerini yapıyorlar. Niye biz en güzeline, dinimize, bizim sonsuzluğumuza açılan bu davamıza en güzelini yapmayalım ya? Yani? Ha ama israf boyutunda kesinlikle burada bir israf yok. Burada kendi ekibimiz çalışıyoruz. Yani güç, işçilik dedik mi o bizde. Onu uğraşıyor burada kardeşler Allah razı olsun. En uygun, en kalitelisini bulmaya çalışıyoruz. Ve hani az maliyet, yüksek performans. Yani sığınan birlikte şöyle bir imkan olacak. Gerçekten dertlenen, bir şeyler yapmak isteyen, diyelim bir mana gönlüne dokundu. Ya gerçekten bu manaya başkalarının da ihtiyacı var ya. Ben bu anımda bana yetişti, birine daha ulaşsın diyen herkese Allah'ın izniyle bir imkan sağlayacağız. Ama ben oraya gelemiyorum, işte ülkenin diğer ucundayım, hiç fark etmez. İşte ben bir hanım kardeş mesela, hiç fark etmez. Veya işte yaşım şu, hiç fark etmez. Müslüman olmak, dertli olmak, Günahkar olmak da fark etmez. Hepimizin hataları var. Ama Müslüman olmak ve dertli olmak yeterli. Ne yapacağız? Herkese bir istihdam alanı. Sosyal medya üzerinden, video noktasında, senaryosuna kadar, ondan sonra köprü projesini insanlara yardımından tut, buraların ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her alanda birileri mutlaka bir şey yapabilir. Bunu hedefliyoruz. Dolayısıyla herkes her şey yapamaz. Ama herkes mutlaka bir şey yapar. O bir şeyi bulmasını sağlayacak sığınan birlik. Onu da ekledim. Yani ille sadece sığınam başlığı altında bir hizmet etmemize gerek yok. Yani biz gelin sığınağımda toplanalım demiyoruz insanlara. Biz böyle bir başlık altında bir cemaat, bir birlik kurduk ama bizden destek bekleyen herkese de elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Gücümüzün yettiğini yapacağız. Çünkü İttihat-ı İslam birlik olmak bunu gerektirir. Biz bir örgütlenme kurmuyoruz. Biz ittihat kuruyoruz. Aradaki fark, bu vatana, bu insanlığa, herkese çocuğundan yaşısına sonsuzundan tut, dünya hayatına kadar her noktada fayda sağlayacak İslam'ı oraya sunacağız. Selamı, müminin o güvenini ulaştırmaya çalışacağız. Dolayısıyla burada yanlış, böyle bir menfi, zararlı bir şey asla olmaz. Bir de bu projede beni heyecanlandıran ve bu noktada mücadele etmemi sağlayan şey şu oldu. Bizim birkaç tane biliyorsunuz hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize ulaşabilmemiz için bu proje çok güzel bir basamak oldu. Yani daha önce de mesela o hedeflerimi düşünüyordum. İşte İstanbul'da bir ofis projesi, sosyal medyada yeni bir platform oluşturmak. Ama bunlar bana uzak değil, uçuk da değil ama hani kafamda bir bağlantıda bir bozukluk vardı. Yani o bağlantıyı bir türlü kuramıyordum. Bu proje bu kafamdaki bu boşluğu dolduracağına inanıyorum. Aradaki basamak olacağına inanıyorum. O yüzden bu projeye ben tüm gücümle yüklendim. Hatta video bütün her şeyi bıraktım. Sadece bu işe yüklendim. Çünkü bu işi yaparsa, bu projeyi yaparsak Allah'ın izniyle ilerideki birçok projemize vesile olacağından dolayı bunun için mücadele ettik. Birincisi İstanbul'da bir ofis açmak. Gerçekten İstanbul çok farklı bir yer yani. Yani oraya gittiğin zaman ayrı bir ruh var. Anlatılmaz yaşanır bir yer. O yüzden İstanbul'da bir ofis. İkincisi uzun metraj filmler. Bunu planlıyoruz. Gerçekten bunun yapılması gerekiyor. Çünkü bir insana mesaj vermek istiyorsanız bu en iyi filmle olur. Hatta biliyorsunuz biz de ara ara böyle filmler izliyoruz. İnsan gerçekten 3-4 gün rahat etkisinde kalıyor. E şimdi bizim de gerçekten vermek istediğimiz birçok mesaj var. E bu da en iyi filmle verilir. O yüzden film projesi üçüncü olarak da farklı bir platform oluşturmak. Yani ben gerçekten çok rahatsız oluyorum. Yani bir sosyal medyaya giriyorum. Adam istediği gibi önüme reklam çıkartıyor. Elimi kapatıyorum. Bu bir oluyor, iki oluyor. Artık tiksinti haline gelmeye başlıyor. Niye? Çünkü adamların mecrası, adamların ortamı. Böyle olduğundan dolayı sen de onlara uymak zorunda kalıyorsun. İster istemez günaha giriyorsun, tahrip yiyorsun. Onların fikirlerini, ideolojilerini ister istemez zihnine almak zorunda kalıyorsun. Ama biz kendi platformumuzu oluşturursak bu noktada, Allah'ın izniyle çok da güzel olacağına inanıyorum yani. Film toplumsal olarak herkes tarafından kabul edilmiş bir şey daha çok ciddiye alınıyor. Kısa filmlere göre, kısa videolara göre daha ciddiye alınıyor. O adamların yaptığı işlerden, fikirlerinden ya da filmlerinde vermek istedikleri mesajlardan daha önemlisi. Daha ciddi bir konu bizim vermek istediğimiz mesaj. Bu ciddi konuyu da anlatabilmek için ciddi yollardan ilerlemek lazım ya. Yani. Video projesi neden bu kadar önemli? Yani video projesi bizim için neden önemli? İlk önce şunu söyleyeyim. Bana bir video ile ulaşıldı. Mesela benim alemimde bu çok değerli bir şey. Çünkü ben bu hakikatleri bilmiyordum. Bu hakikatlerden uzaktım. Bana bir video ile ulaşıldı. O video sayesinde şimdi hizmet edebiliyorum. Allah'a çok şükür. Yani onun için hem benim alemimde video çekiminin önemi var. Hem de en kısa yoldan ve en kolay yoldan düşüncemizi geniş kitlelere daha iyi yansıtabilme adına video çekimleri Önemli ki tadilat aşamasında da biz video çekimlerimize devam ettik. sen mesela boya yapıyordun hani video zamanı olduğu zaman ben başta hani şey yapmıştık karar kılmıştık Rıdvan'la beraber tadilatın başında o vardı hani video çekimlerinin başında da ben varım elhamdülillah. O noktadan Rıdvan'la bir anlaşma imzaladık. Video çekimleri olduğu zaman ben alırım Abdülkadir. I. Çünkü video çekimi bizim en büyük hedefimiz film yapmak ve bu konuda onu da ilerlemek adına video çekimlerimiz önemli. Burada video çekimi olduğu zaman Abdülkadir video çekimlerine gelir. Orada da senin de gördüğün gibi elinde boyayla sana ara görüntüler çektirmiş tadilatla ilgili. Hem de mafya kısa filmini çekmiştik. Onun için e, hani derler ya iki elin kanlı olsa da geldi. İki elin boyada da olsa video çekimini geldin yani elhamdülillah. Videoda o filmde şöyle bir şey var. Hikayeleştirme kullanıldığı için hatta Kur'an-ı Kerim'de kısalar da o metotla yazılıyor. İnsan daha iyi idrak eder. Daha kolay idrak eder bunu. Hikayeleştirme kullanılıyor. Ne bileyim vereceğin hakikati mesela bir ayet, bir hadis, ya bir vecize. Bunu vereceğin zaman bunu bir hikayeye döküp bir senaryo oluşturduğun zaman buna daha akıcı bir şekilde karşıya sunabiliyorsun. Adam bunu daha iyi idrak ediyor. Efekt yapıyorsun da bunu neden her videoda kullanıyorsunuz? Neden her videoda efekt kullanıyorsunuz? Çünkü biz içeriklerinde kaliteli olmasını, her geçen gün İslam'ın zaten bir kalite, bir elmas. Ama iyi sunulmazsa değeri görülmüyor. Yani hani bizim gibi adi adamların elinde çok kuvvetli hakikatler basit durur. Ama mesela çok böyle şaşalı bir adamın elinde de en basit şey kuvvetli görünür. Güzel görünür. Nazar böyledir. Şimdi İslam gibi ortada bir elmas var. Dolayısıyla biz biraz buna perde oluyoruz ama hakikati güzel sunar güzel pazarlarsak bu iş çok daha kaliteli noktalara gidecek. Yani İslam'ın bu kaliteyi hak ettiğini düşünüyorum. Ben. Mesela bugün Sony, Marvel, Netflix bunlar dünyaca ünlü firmalar ve ortaya koydukları filmler Spider-Man, Batman ondan sonra Superman, Iron Man bunu bin Bilmeyen Türkiye'de bir Müslüman, bir çocuk var mı? Yok. Onlar hayali kahramanlarını çok iyi pazarladıkları için bu efektlerle, bu projelerle, senaryolarla şu an bizlerin dahi hayal dünyası ve vizyonu onlar tarafından belirlenmiş durumda. Ama Musab bin Umey'ler, bir bin Ebi Vakkaslar, Ebu Bekir'ler, Ömer'ler radıyallahu Neden bunlar gerçek kahramanlar güzel sunulmuyor? Neden benim çözümüm, ahiret gibi bir çözüm var benim elimde? Niye iyice insanların aleminin ufkuna, vizyon olarak yerleştirilmiyor? Çünkü... İyi pazarlanmıyor. İşte İslam'ın hakikatleri en iyi şekilde pazarlansın diye biz her geçen gün kaliteyi daha da arttıracağız. Evet efekt yapıyoruz daha da yapacağız. Çünkü iyi sunulması gerekiyor. Yoksa bizim açıkçası işimize gelir. Yani kolay standartlarda biraz daha hani düşük bütçelerle iş yapmak daha kolay yani. Ama biz hani buradaki kardeşler biliyorsunuz cebinden harçından arttırıp ortaya koyup şu işi alıyor yani. Ya da arkadaki ledi döşemek için kaç yer geziyor ki daha ucuzunu bulur muyum, daha kalitelisini bulur muyum diye yani. Dolayısıyla elimizdeki manalar en güzelini hak ettiğinden dolayı daha da iyi pazarlamak için bu programları, bu efektleri, bu senaryoları, bu çekim açılarını, bu kameraları, kalitelerini arttırarak oyuncuları, mikrofon sistemini, her şeyi en güzel şekilde yapmalıyız. Madem bu bir dijital mücadele, yani açıkçası dijital bir savaş var, en iyi ekipmana ve donanıma, askere, ekibe sahip olmalıyız. dolayı toplumsal olarak bir önyargı var. Neden bir birlik gerekiyor? Çünkü buna ihtiyacımız var. Rabbimizin de dediği gibi bize parçalanıp bölünmeyin. Neden? Çünkü cesaretiniz kralı, kuvvetiniz elden gider. Gerçekten de öyle. 15 milyon Yahudi 1,5 milyar Müslümana kök söktürüyor şu an. Azlar, yüzlerce kat daha azlar ama birler. Biz ayrı olduğumuz için cesaretimiz kırık, kuvvetimiz yok. Kenarda, köşede çok zayıfız. O yüzden bir olmak zorundayız. Velev ki bunu zamanında bazı cemaatler, Ülke namına, darbe vesaire kötü kullanmış da olsa biz FETÖ kötü kullandı diye değil. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğumuz için bir oluyoruz. Onlar yaptı diye değil. Böyle durumlar... e, tabii ki yani birileri bunu yanlış kullandı diye biz şimdi o zaman namazı orucu da bırakmamız lazım. Bu kafayla. Olmaz. Zaten en çok bundan biz müzdarip oluyoruz değil mi? En çok bize geliyor siz şöylesiniz siz böylesiniz. Hiç sıkıntı yok. Biz hilemi hilesiz. Her şey ortada. Gelip isteyen araştırıp bakabilir. Korkumuz yok. Sınan birliğe nasıl güvenebiliriz? Ya nasıl güvenebiliriz? Biz zaten bunun için elimizden geleni yapacağız. Bir düsturumuz var Üstad Hazretlerinden biz bunu öğreniyoruz. En büyük hilemiz hilesizlik. Yani nedir bu? E, Taktik bir strateji geliştirecek olursak bizim taktiğimiz şeffaf olmak. Yani kartlarımız açık oynuyoruz. En büyük hilemiz hilesizlik. Buradaki adamlar kimdir? Buralar nasıl kurulmuştur? Veya buralar maddi olarak nasıl desteklenmektedir? Hani arkada böyle o kocam mi var? Yoksa hani... Kıtkana, zor bir şeyler mi yapılıyor? Her şeyi biz zaten Sığınan Birlik Instagram sayfasında da, kendi profilimde de biz bunları göstereceğiz. Çünkü çekinecek bir şeyi olanlar, yalan iş yapanlar korkarlar. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Bizim vatanımıza, milletimize, bu insanlığa zarar verecek bir şeyimiz yok. Ama tabii ki zamanında belki yaşanan olaylardan dolayı bunu bir şekilde yanlış anlayanlar olabilir. Belki bir güven problemi olabilir ama sonuç olarak bizim bunu da aşmamız gerekiyor. Çünkü bu birlik olmazsa 15 milyon Yahudi bir buçuk milyar Müslüman'a galip geliyor şu an. Ama bir olursak, hani derler ya böyle affedersiniz tükürüğümüzde bu arası, öyle olacağız yani. Ee, bilmiyorum, biz bazıları belki bunu yanlış anlayabilir ama ben artık yıllardır biz bu olaylardan en fazla biz etkileniyoruz, o yüzden söylemek istiyorum yani. Hani ee, bu FETÖ'dür işte bilmem terör örgütü bilmem ne şey, cemaatler arası kavgalar, ya yani bundan en çok etkilenen biziz. Ya bizim yaymak istediğimiz bir derdimiz var ve bu derdimizi hani diyoruz ki o zaman bu olaylar üzerimize gel yapmayalım mı o zaman yani? E yapmasan olmuyor. E yapsan böyle bir duvar var, bir ön yargı var ve bununla mücadele etmek zorundasın. Bu yüzden az önce de söylediğimiz gibi her şeyi ortaya döküyoruz. Buyurun. Ne varsa ortaya çıksın. Eğer bir hainlik varsa bu da çıksın ve biri bir hainlik biliyorsa bunu söylemiyorsa kendisi de bu hainliğe ortak olmuş olur. Söyleyeceksin. Ama yoksa su izanlar üzerinden, ön yargılar üzerinden bu iş yapılmaz. Haksızlık olur. E bu ön yargı olsa o zaman herkese bunu yakıştırabiliriz. O sen de böylesin, sen de FETÖcüsün desek bu haksızlık olur yani. Ya ispatlasın ya kenara çekilir, izlersin yani. Dolayısıyla inşallah Rabbim bu projeyi hayırlara vesile edecek. Ben çok inanıyorum. Biz ekipçe buna çok inanıyoruz ve bunu zamanla birlikte göreceğiz. Allah çok güzel projelere imza atmayı hep beraber bizlere nasip edecek. İnanıyoruz çünkü Efendimiz'in dediği gibi gerçekten inanarak isteyin diyor. İstemek için değil, gerçekten böyle inandığımız için. Biz bu projeleri istiyoruz ve bunu göreceğiz hep birlikte. İnşallah Allah bizi Müslümanların, bizim kuvvet olmamıza bir vesile etsin. Düşmana da nasip ederse bizleri korku salacak bir potansiyele getirsin. Allah sığınan birliği, birliğimizi hayırlara vesilesin inşallah. Başlayalım.